Siyaset koçu, siyasilerin hedeflerini belirlerken, halka yönelik konuşmalarını belirlerken, seçim çalışmalarında dahi profesyonel koçluk aldığı her şeyini danıştığı kişiye siyaset koçu veya siyasetçi koçu denir.